Merhabalar, dermatoloji uzmanı doçant doktor Işıl Bulur ben. Bugün sizlerle ışıltılı ve parlak bir cilde nasıl sahip oluruzu detaylandıracağız. Cilt temizliği sonrasında cildimizin yapısına uygun serum ve nemlendiricilerin kullanılmasıyla beraber cildimiz daha ışıltılı ve parlak bir görünüme sahip olur. Özellikle A, C, E ve hiyalurinik asit içeren serum ve nemlendiricilerin kullanılmasını önermekteyim. Neobudekazamin lekeli ciltlerde kullanılan, lekenin tedavisine de destek olan yeni bir bileşiktir. Serum ve nemlendiricilerin çoğunluğu gündüz ve gece kullanımına uygundur. Ancak bazıları sadece gece kullanımına uygun olup bir kısmı ise gündüz kullanımı için idealdir. Özellikle retinol ve glikolik asit içeren ürünlerin gece kullanılmasını önermekteyim. Gündüz kullanımında ise dikkat edilmesi gereken noktalardan biri nemlendiricilerin ve sonrasında güneş koruyucunun kullanılmasıdır. Özellikle günlük yaşamımızda güneş koruyucu içeren nemlendiricilerin kullanılması ise günlük rutinimizi kolaylaştıracaktır. Nutrigina